Teknoshok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte TCL'in kısa süre önce ülkemize satışa sunduğu Tab 10S modelini inceleyeceğiz. arkadaşlar özellikle uzaktan eğitimin hayatımıza girmesiyle birlikte tabletlere olan ilgi hayli artmıştı. Neden? Çünkü pek çok kişi uzaktan eğitimi laptoplar yerine tabletler üzerinden görüyordu. Neden tabletler? Çünkü laptoplara göre çok daha uygun fiyat etiketlerine sahipler. Genel itibariyle uzaktan eğitimde bizim ihtiyacımız olan şey ne? Büyük bir ekran, bir kamera ve bir de sesimizi algılayacak mikrofon. Genele baktığımızda bu özellikler bir tablette bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Dolayısıyla sadece Ebo için ya da işte bu Zoom üzerinden olan toplantılar için bizim kalkıp da 5-6 bin lira ödeyip bir laptop ya da bir bilgisayar almamız gerekmiyor. Dolayısıyla 1500-2000 lirası arasına alacağımız bir tablette işimizi pekala görüyor. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz TCL'in 10S tableti de tam olarak böyle bir cihaz diyebiliriz. Fakat... Bu tableti rakiplerinden ayıran önemli bir artısı var arkadaşlar. O da şu elimde tutmuş olduğum kalemi ki bu kalemde şu Tab Ones'in kutusundan çıkıyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Malum günümüzde kalemli tabletler var. Fakat bu tabletlerin fiyatı biraz piyasa ortalamasının üzerinde. Lakin Tab Ones'e baktığımız zaman sadece 1500 lirası civarına kalemli bir tablet seçeneği sunmuş oluyor bizlere. Şimdi arkadaşlar incelememize. Tabletimizin tasarımıyla başlayalım. Klasik bir tasarım çizgisi var aslında tablette. Hani öyle aman aman çok değişik işte ince dar geniş bir ekran söz konusu değil. Alışık olduğumuz bir tablet tasarımıyla karşılaşıyoruz. 10.1 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranın çözünürlüğü 2000x1920 piksel. Ekran gövde oranı ise %86 diyebiliriz. Tabletimizin arka yüzüne geçtiğimizde ise bizi tek bir kamera karşılıyor. Burada arkadaşlar 8 megapiksellik bir kamera ve onun hemen altında da flaş ışığı bulunuyor. Ön yüzde ise 5 megapiksellik bir kameramız mevcut. Bu sayede EBA'da ya da Zoom'da ee, toplantılarınızı yaparken rahatça kameranızı açabiliyorsunuz. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Tasarıma girmişken arkadaşlar şunu da size söyleyeyim. Power butonu, tableti şöyle yatay bir şekilde tuttuğunuz zaman sağ kısımda kalıyor. Ses açıp kapama butonları ise hemen bu köşenin üst kısmına yerleştirilmiş. Genel itibariyle tabletlerde ya ikisi de aynı yerde olur ya da sağ ve sol köşelerde olur. Fakat burada TCL farklı bir tasarıma gitmiş. Power butonlu tabletin soluna, şöyle yatay tuttuğumuzda soluna ses açıp kapamayı ise üst kısmına yerleştirilmiş. Burada ikisinin birbirine yakın olması size kullanım açısından bir kolaylık sunuyor. Evet tasarımla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Tasarımdan sonra diyeneceğimiz konu ise tabletimizin özellikleri arkadaşlar. Bu tabletin üzerinde zaten şurada bir etiket var. Bu etiket üzerinde zaten tabletimizin özellikleri yazıyor arkadaşlar. Full HD çözünürlüğünde 10.1 inçlik bir ekran, 8 çekirdekli bir işlemci. Diyor ki bu işlemci arkadaşlar Mediatek tarafından üretilen MT8768 Yonga seti. Bu Yonga seti 2020'nin sonlarına doğru üretilmişti. 12 nanometrelik bir üretim sürecine sahip. Dolayısıyla güç ve performans bakımından biraz kafanızı karıştırabilir ama çok kötü bir yonga değil. Bunu size söyleyebilirim. Hani ben buna bazı oyunlar da yükledim. Örneğin asfalt vesaire yükledim. O oyunlarda herhangi bir böyle çok fazla aşırı donma kasma yapmadan ne yapabiliyor arkadaşlar? Çalıştırabiliyor. O yüzden hani bu işlemci ben oyunu oynarken kasma donma yaparım vesaire diye düşünmenize gerek yok. Gayet akıcı bir şekilde oynuyorsunuz. 3 GB RAM var bu cihazın içinde ve 32 GB da dahili depolama alanı mevcut. RAM'in biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz. Fakat fiyatına baktığımızda 3 gblık RAM'in de normal olduğunu söyleyebiliriz. 8000 mAh'lık bir batarya bulunuyor ki bataryası gerçekten gayet büyük. Bu segmentteki tabletlerde genel itibariyle bataryalar 5000-6000 mAh civarında. Dolayısıyla TCL'in burada 8000 mAh'lık bir batarya kullanması gayet güzel ve yerinde bir karar olmuş. İşletim sistemi tarafına baktığımızda ise Android. 10 olduğunu görüyoruz tablette. Muhtemelen bu tablet daha fazla güncelleme almayacaktır. Yani Android 10'la açtığı ömrünü Android 10'la kapatacaktır. Android 10 stabil şekilde çalıştığı için herhangi bir sorun arz etmiyor. Tablet gayet akıcı ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Hala desteklemediği bir uygulama vesaire de söz konusu değil. Tabletin ağırlığını merak edecek olabilirsiniz. 464 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Yani hemen hemen yarım kilo diyebiliriz. Dolayısıyla şöyle elinizde tuttuğunuzda elinizi biraz yorduğunu itiraf etmek gerekiyor. Yani şöyle tuttuğunuz zaman tek elinizde hani çok fazla böyle uzun süre tutabilir miyim diye soracak olursanız belki bir yarım saat falan tutabilirsiniz. Yarım saatten sonra ne bileyim bilekleriniz vesaire ağırmaya başlayacaktır. Dolayısıyla rakiplerinden biraz ağır olduğunu söyleyebiliriz ki buradaki önemli faktör de 8000 miliamperlik batarya bunu da sizlere söyleyelim çünkü 5000 miliamperlik batarya ile 8000 miliamperlik batarya arasında ciddi ağırlık farkları var arkadaşlar. Şimdi merak ettiğiniz bir konu bu kalemin fonksiyonelliği olacaktır. Çünkü malum günümüzde kalemli tabletler bir aylık pahalı fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla 1500 liraya satılan bir tablette kalem olması sizi şaşırtabilir. Açıkçası beni şaşırtmıştı. Hani e, kutudan kalemin çıktığını görünce vay be dedim bu fiyata kalemli tablet yapmışlar. Helal olsun. İçinde arkadaşlar notlarınızı alabileceğiniz Quick Note diye bir uygulama var. Bu Quick Note uygulamasıyla e, kalemi rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kalemin burada size hemen performansını söyleyeyim. Öyle çok fazla üst düzey bir şeyler beklemeyin arkadaşlar. Ee, yani çok kötü değil. Ama ne bileyim hani böyle e, Instagram'da vesaire denk geliyorsunuzdur bazen. Adamlar mesela Apple Pencil ile iPad üzerine böyle tablolar mapalar çiziyorlar. Muhtemelen bu kalemle öyle bir şey yapamazsınız arkadaşlar. E, çünkü dediğim gibi çok böyle aman aman bir hassaslığı yok. Bir de kötü yan şu. Hani elinizi şöyle koyduğunuz zaman onu da kalem olarak algılayabiliyor. Bakın mesela şu anda... Elimi kalem olarak algıladı ve çizdi. Ama onun haricinde böyle ne bileyim hani ben öğrenciyim not almak için falan böyle iyi olur mu derseniz biraz ekran büyük. Yani siz ne kadar küçük yazmaya çalışsanız da ekranın biraz büyük olduğunu söyleyebilirim. Burada kalem boyutu vesaire ayarlayabiliyorsunuz tabi ama yine de çok fazla böyle hani yazı yazmak için çok evreşli olduğunu söyleyemem size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da yine... Ee, elimi koyduğum noktalar çıkmış. Yazı yazma tarafında da biraz sıkıntıları var. Ama büyükçe notlar alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Ya da ne bileyim evde çocuğunuz varsa e, örneğin ben bir boyama uygulaması indirdim. Küçük yaşta bir çocuğum vardı. Gayet boyama uygulamasını vesaire e, güzel bir şekilde kullandı. Hoşuna da gitti. Dolayısıyla sizin de küçük bir çocuğunuz varsa böyle Google Play'de yer alan boyama uygulamalarını gayet güzel bir şekilde bu kalemle yapabiliyor. Hemen şöyle bir tane açayım göstereyim size mesela. Örneğin ben bir tane indirmiştim. Şuradan kapat diyelim. Şöyle bir uygulama arkadaşlar burada boya kalemini seçerek çocuğunuzun eline verin. Boyasın, eğlensin. Buradan çeşitli kalemler, materyaller seçebiliyor. Bunlara böyle boyalar yapabiliyor. Bu tarz pek çok uygulama mevcut. Kalemin olması bu çeşit avantajları da beraberinde getiriyor. Yani çocuğunuza verdiğiniz zaman al, eğlen, işte resim yap. Boyama yap vesaire vakit geçirmesini sağlıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim değerlendirmemize. Dediğimiz gibi tabletin fiyatı 1500-1600 lirası civarında. Hala hazırda bu fiyatlara alınabilecek bence en iyi tabletlerden bir tanesi ki burada artık kalemle gelmesi de bence güzel bir avantaj. Dediğim gibi Yonga Set'i kafanıza soru işaretlerine neden olmasın. Biz asfalt falan oynadık bu tablette. Hani akıcı bir şekilde oynadı. Öyle çok rahatsız etmiyor donmalar, kasmalar. Biraz daha yerleri düşürdüğünüz zaman. ...net bir şekilde oynuyorsunuz. Yani gündelik hayatta kullanmak için atıyorum... ...Eba için, Zoom için... ...işte internette gezinmek için... ...böyle hafif çıtır oyunları oynamak için... ...çocuğunuzun eğlenmesi için... ...ne bileyim YouTube'dan ona videolar açmak vesaire için... ...gayet kullanışlı bir tablet. Kalkıp da hani 3000, 4000, 5000 seviyesine... ...tabletler almanıza gerek yok. Hayretten ders için alacağım diyorsanız da... ...yani ben uzaktan eğitime katılıyorum. Üniversitede olabilirsiniz, lisede olabilirsiniz... Ya da ne bileyim ortaokulda olabilirsiniz. Bu tablet sizin işinizi tamamen görecektir. O yüzden biz 1500-1600 TL civarına bu tableti size tavsiye edebiliriz. Gayet de kullanışlı bir tablet olmuş. Evet arkadaşlar TCL Tab 10S hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altına yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz. Biz de en kısa sürede cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.